2 Ocak, 8 Ocak sevgili takipçilerim, güzel ailem, ciddi bir spam altındayız. Sizden ricam, bol yorum ve beğeni bekliyoruz. Ve hemen yeni yıl sonrası umutlar sizlere yeni yeşil bir aydınlık getirmesini ve hem ülkemiz hem dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Diyerekten unutmayalım, 4 Ocak'ta Venüs artık oğlak burcu seyrinde ve işiniz, kariyerinizle alakalı net oluşması gereken noktaları daha net aydınlığa kavuşturmanız lazım. Şüpheler Koç burcunda şansınız, enerjinizi en yüksek şekilde oturtmanız gerektiği ve planlı hareket etmeniz gerektiğini de uyarıyor. Ee, aynı şekilde 6 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunay ama unutmayın Merkür retro, Mars Retrosu devam ederken Mars etkileriyle Yengeç burcunda bir dolunay sizin kendi içsel dünyanızı duygusal hayatını bir, biraz daha karanlığa doğru itebilir ani duygusal değişimler, sizi yoracak ifadelerden uzak kalmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız beklenmedik karışıklıklar, yeni yılın yarattığı sistemsizlikler biraz sizi ürkütebilir. Hala yeriniz ve masanız ve beklenti içerisinde olduğunuz noktalarla ilgili belirsizlikler sizi fazlasıyla üzmesin. Yavaş yavaş bu sistemler yerine oturacak ve siz de kendi alanınızı daha rahat temkinli hareket sağlayacaksınız. Özellikle de kendi işinizi devlet bağlantılı içerisinde yapmak istiyorsanız, Bunlarla ilgili güç ve yeni insanlarla çevre edilmeniz gerekiyor. Hem yeriniz adına hem de sizin kendi oluşturmak istediğiniz fırsatlar için doğru bir evde. İş, i̇ş beklentiniz ve uzun süredir devletle ilgili iş beklentileriniz varsa bu döngü biraz daha değişmeye doğru isteklerinizi daha rahat ...ve daha doğru bir insanın dinlemesiyle birlikte... ...haklarımızın aydınlığa kavuşmasını gösterecek. Unutmayın ki aile hayatımızda uzun süredir çözemediğimiz konular... ...kırgınlıklar, tartışmalar daha çok bizi yormaya başlayacak. Çünkü yengeç dolunayı ailenizdeki sorunları çözmediğiniz takdirde... ...daha mutsuzluklar, daha karmaşık evrelerde sizi tetikleyeceğini gösteriyor. Mümkün olduğu kadar anne, kız kardeş... Eş dediğimiz noktaları daha net görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Ama e, kendi işinizi kurmak yeni başlangıçlar içerisindeyseniz... Hiç korkmayın cesaretinizi, istediğiniz şekilde adımlarınızı yaparak yol almanızı istiyorum. Evli çiftlerimiz arasında biraz daha iş gerginliği ve yılın ilk haftası olduğu için acayip derecede yıla odaklanamama ve yaşadığımız bazı tartışmalar bizi yıpratabilir, işimize yansıyabilir, daha sakin evre. Unuttuğunuz vergi borcunuz, uzun süredir ödemekle ilgili olabilirsiniz. E, Konularımızla alakalı ciddi anlamda bir dengesizlik var. Bunları da düzen oturtma. Çünkü Jüpiter'in enerjisi sizde olacağı için her şeyi düzeltmek için doğru bir zaman. Sevgili gençler eğitim konularınızla alakalı noktada biraz daha asılmanız gerekiyor. Ve kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Bu özgürlük evreniz bitmesi lazım. Özel hayatınız daha ön planda seyir gösteriyor. Aman kariyer için özel hayat biraz daha geride tutmamız lazım. Özellikle de e, ilişkiler konusunda kendini çok şanssız olan, hala adı koymayan ilişkiler için artık dönemin değişme ve kendi içinizdeki yaşadığınız karışıklıkları görmek için ne bekliyorsunuz? Doğru aşk, bitmesi gereken ilişkiler, zorlayıcı evliliklerin artık gözümüze açarak net kararlar vereceğiz. Çünkü mutsuzluk artık sizin gözyaşı içerinizde oluşmaya başladı. Doğru bir yasal haklarımız, yasal süreçlerimizi çözmemiz lazım. Her geçen gün sizin için ciddi sıkıntılar söz günü. Su. Ailemizde e, devletle alakalı sıkıntılı olan ve cezaevi ya da yasal haklarla ilgili yaşadığı krizleri önleyemeyen sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Değişecek döngünüzle ilgili haberler olumlu olacak. Desteklerimiz var gözüküyor. Ev taşınma hakimiyetimiz daha yoğun olabilir. Geçeceğimiz ev uğurlu ve bereketli olacak. Kardeş ve kuzenler arasındaki yaşanan bazı karışıklıkları da çözme vakti diyorum. Sevgili ev hanımları, yorucu, evet daha yorucu bir yıla giriş yaptınız. Özellikle de son zamanlarda eşinizin ailesi ve sizin ailenizin yorgun enerjisi sizi yormaya başladı. Birazdan sakin dinleyerek kendi enerjimizi bulmamız lazım. Sağlık olarak boyun fıtığı ve bel, fıtıklık, bel fıtığı ve sırt ağrılarımız hakimiyet kurabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Araç kazası, elektronik kazalarımız söz konusu olacak. Biraz daha dikkatli ve iletişimde yanlış konuşmalar sizi yıpratabilir. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Sevgili Boğalar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ciddi bir kanalımızda spam var. Psikolojim çok bozuk. adapte olamıyorum. Biraz kanalımızla ilgili bol yorum, bol beğeni istiyorum. Sevgili boğalar özellikle iş konularınızla alakalı yeni gelişecek olumlu evreler sizi mutlu ve keyifli kılacak. Ve hayatımızla alakalı radikal almak istediğimiz işi bırakma yeni bir işi evresiyle ilgili bir bilinçli hareket ederek kendi yorum gemisi en iyi şekilde oturtacağız. Unutmayın Venüs Venüs'ü Oğlak artık Oğlak'tan Kova Burcu seyrine geçiyor. Çağa ait olduğunuz iş kapılarınızla ilgili yenilikler ve görmeniz gereken yeni anlaşmalar için doğru fırsatlarınız var. Aynı şekilde Koç, Çerpi e, ter Koç burcu seyrinde devam ediyor. Ama unutmayın Merkür bir oğlak retrosu var. Yanlış konuşmalar, yanlış imzalar, yanlış evraklar ve sizi yıpratacak olaylar. Biraz iletişimde tersikler yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde Mars ikizler e, retrosu devam ederken 6 Ocak'ta yengeç burcunda bir dolunay. Tam anlamıyla sert ve kendi içindeki Mars etkisini daha ön planda tadacak. Bu şu demektir, iş hayatımızda iletişim, konuşmalar, aksi gelecek evraklar, yanlış imzalar biraz iş hayatımızı yorucu ve yıpratıcı olabilir. O yüzden daha temkinli, daha kararlı bir hafta içerisinde olmanız gerekiyor. İşlerinizi ekip arkadaşlarımızla bilinçli hallederek ve etrafımızdaki her şeyi kontrol ederek geçirirsek daha sağlıklı bir hafta atlasacağınıza düşünüyorum. Eğer ki uzun süredir iş krizleriniz, işle alakalı yaşadığınız sorunlar şu an için bitmeyecek ve hala mücadele edeceksiniz. Ama eninde sonunda istediğiniz yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılı iş kapılarınızda büyük fırsatlar yakalayarak enerjimizi değiştireceğiz. Şöyle bir durum var, serbest alanda ve uzun süredir işinizle alakalı yenilikler istiyorsanız yavaş yavaş temkinli, 15 Ocağa kadar daha sabırlı olarak, daha temkinli davranarak dengeleri kurabiliriz. Ve bu da bizim başarı odaklamamıza yardımcı olacak. Bulunduğumuz noktada değişilmesi gereken birçok nokta askıya alınabilir. Panik yapmayın lütfen. Eğer ki işi bırakmak istiyorsanız cesaret diyorum. Çünkü uzun süredir hayal ettiğiniz firma ile mülakatınız olabilir ya da devletle bağlantılı kurduysanız bunlarla ilgili olumlu açılarımız var. Bunları doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Bu ara içsel dünyanızı yazmak, öğrenmek ve eğitim konularınızla alakalı askıya ...da bıraktığınız birçok şeyin doğru başlangıcını da hareketini temsil ediyor. Daha böyle bilinçli çünkü Kiron e, burcunda e, kendi enerjisinde hakimiyet kurarken... ...duygularımız, geçmiş karmamız tam anlamıyla bizi hatalarımızı gösterir. Bu hataları da görmek lazım. Çalışan çiftler arasında belki özellikle hanımınızın iş konumu, değişim ve yoğun bir temposu biraz sizi yalnız e, kılacak... Ama ev sorumluluklarının farkındasınız. Ve uzun süredir de ev alma ile ilgili başarılarınızla ilgili, kredi başvurularınızla ilgili düşünceleriniz olumlu gözüküyor. Harekete geçme zamanı. Sevgili gençler, biraz daha kafa dağınıklığınız, ruhunuz, enerjiniz değişik gözüküyor. Ve her geçen gün sınavlar yaklaşırken kendi bilincinizi toparlamanız lazım. Özellikle de şunu unutmamamız gerekiyor. İş alanında sınavlar, mülakatlar ve sözlü görüşmelerde... Daha temkinli ve dil eğitimi konusunda eksiklikleriniz olabilir. Bunu da çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde ilişkilerde yanlış kararlar vererek canınızı yıkabilir. Adını koyamadığınız süreçteki ilişkiler sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Bunları da artık görme vakti. Çünkü siz... ...hep alttan alarak ve sabrederek bazı dengeleri kendi dengenizi yıpratıyorsunuz. Artık görme Geçmişe dönük birçok şeyin artık üstünü çizeceğiz. Kendimize ait olması gereken yeniliklere adım atmamız lazım. Ciddi ilişkilerde biraz daha iş konularımızın netliğe kavuşmadan... ...aile içerisindeki yapacağımız söz nişan olumlu. Ama hedeflerimiz için yaza doğru daha net bir evremiz var. Bu da sizin için iyi olacak. Platonik ve duygusal yönünüzde bazı karışıklıklar varsa iyileşmek için ne bekliyorsunuz? İyileşin lütfen. Sevgili ev hanımları çok yoğun ve evet gerçekten yıpratıcı bir evde. Eşiniz, kendi içinizdeki yaşadığınız karışıklıklar ve bitmeyen sorum, sorumsuzluklar sizi yıpratıyor. Siz de destek olarak ilişkimizi kontrol edebiliriz. Ve bu konuda da eşinizdeki beklentiler hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bu değişmeyecek. Bunu bilerek hareket etmenizi uyarıyorum. Bu ara çocuklarımızın dolabı ya da kendi gardırabımızla ilgili yenilikler dönemi söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken sinüzit ve boğaz enfeksiyonlarımız hassasiyet gösterebilir. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili ikizler kanalımızda çok ciddi bir spam var. Destek istiyorum. Psikolojim çok bozuk. E, emek verdiğim birçok şey spam yüzünden kanalımız kapanabilir. Bol diyorum, bol beğeni, e, sevgilerimle diyorum. Evet, e, şunu demek istiyorum. 4 Ocak'ta Venüs Kova Burcu seyrine devam edecek. Jüpiter Koç Burcunda ilerliyor e, ve e, artık e, Merkür Oğlak Burcu'nda retrosu ve Mars ikizler retrosunu unutmadan 6 Ocak'ta Yengeç Dolunay'ı gerçekleşecek ve Mars etkili gerçekleşecek. Bu konuda biraz daha sakin, sabırlı, isteklerinizin yavaş yavaş oturması için acele etmemeniz gerekti. Evet imzalar atabilirsiniz çünkü sizin haritanızın enerjisi baktığımız zaman imzalara uygun ama fevri ve e, agresiften çok etrafın agresif yönüne sinirlenip atabilirsiniz. Hata yapmanızı, hata yapmamanız gerektiğini öneriyorum. Yeni iş ve yolculuklarla ilgili güzel anlaşmalarımız söz konusu olacak. Unuttuğumuz vergi dairesi, emlak borcumuz, kredi borcumuz bunlar bizi daha çok yıpratabilir. Bunları bir ön sahada düzeltmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi işinizle alakalı başarı odaklandığınız noktada hak ve prim evrelerimizin sevincini tatacaksınız. Uzun süredir beklediğiniz farklı alanda iş kapılarımızla ilgili yeni görüş ve görüşmeler size ayrı bir renk katacak sakinlikle, doğru görerek enerjinizi doğru anlaşmaya doğru ilerlemenizi öneriyorum. Ve özellikle işsiz ve iş mahkemelerimizle ilgili devam eden süreçler Şubat ortasında sizi daha mutlu edecek. Bu yüzden araştırdığınız iş fırsatları şubata itibariyle hanemize girmiş olacak. Bulunduğumuz noktada sevilmek ve değer göremediğinizi savunan sevgili ikizler için verin emeğinizi önem verip zaten kimse sizi çekemiyor ve kıskançlık hadsafada hem iletişim hem espirtüel yönünüz hem de pratik zevkanız etrafta çok fazla kıskanılıyor. Başkalarına takmayın. Ekibinizle yapmanız gereken işlere odaklanın. Sabit bir noktada kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızda yavaş yavaş toparlanma, ödemez konularımızla alakalı da daha biraz nefes alarak enerjimizi toparlayacağız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, şu an için her iki tarafında kendi içinde güzel bir temposu var. Onların bir araç, bir araç almak, araç değerini değiştirmek ya da şirketinizle ilgili beklediğiniz araç olayımız kapınızda gözüküyor. Bu arada çocuklarınızla ilgili vakitsiz geçirdiğiniz evreleri düzeltme vakti. Sevgili gençler kendinizle alakalı noktada evet, Ani fevri aile büyüklerimizle tartışmalar, özgürlük glubunuz çok ön planda dağınık bir kafanız var. İlişkinizde platonik enerjiniz sizi fazlasıyla yıpratıyor. Artık gerçek bir gökyüzüne dön, bak kendine gel diyorum. E, duygusal anlamda kendinizi yorgun hisseden sevgili ikizler için yapmanız gereken siz... Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl değer görmek istiyorsunuz? Bunu görmemiz lazım. Geçmişe yönelik yaşadığımız ilişkiler hala etrafınızda. İlk önce bunlarla aranarak kendi yolumuzu belirlememiz lazım. Yoksa her acı sizin kalbinize hançer gibi saplandığını unutmayınız. Uzun soluklu ilişkilerde ekonomik olarak toparlanamamın verdiği bir gerginlik var. Bence bu gerginliği yavaş yavaş atlatıp hem nişanımızı hem düğün tarihimizi çok rahat bir şekilde halledeceğimiz. Halledecek kötü. Ailenizde ümbre ya da farklı bir şeyle ziyaret edecek kişinin duası sizin tarafınızdan kabul olmuş olacak gözüküyor. Yalnız ailede erkek asker ya da batani göreni yapan evladımızla ilgili hayırlı kapıları var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Takıldığınız ve bir türlü otur oturtamadığınız ilişkinizle ilgili görmek sizin elinizde. Aynaya nasıl baktığınız önemli. Siz bakış açınızı mutlaka bu ilişkide değiştirmeniz gerekiyor. İsteklerinizle davranışlar birbirine tutmayı unutmayın. Evet yasal olarak ailemize ait miras mal ile ilgili mahkemelerimiz yakın olacak. Doğru avukat, doğru yolculuk size bu kazancınızı verimli şekilde hayatınızı, aile içerisine yansıtacak. Özellikle de anne köklerimize ait miraslar daha yoğun bir şekilde bunları göz önünde bulundurun istiyorum. Sevgili ev hanımları, kendi içsel dünyanızdaki eğitim ve yarım bıraktığınız konularda daha yoğun olacağınız, kendinizi en iyi şekilde ispatlamak istediğiniz noktadasınız. Hem evinize ekmek kazanmak, hem de düzeninizi daha stat olarak belirlemek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Eşinizle alakalı ufak tefek karışıklıklar tekrar ilişkinizi düzeltme evresine doğru ilerliyor. Ama yasal ya da mahkemelik sorunu olanlarda sözlü, şiddetli konuşmalar ağır olabilir dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle mide ve bağırsak enfeksiyonlarımız ve son zamanlarda kulak iltihaplarımız hasrafa da dikkatli olun. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, spam altındaki kanalımızı büyütmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü kanalım her an kapanabilir. Bilginiz olsun. Evet, Jüpiter koç burcu seyrinde devam ediyor. Ve unutmayın 4 Ocak'ta Venüs kovaç seyrine başlayacak. Merkür oğlakta ciddi bir retro hareketi devam ediyor. Mars 8'ler retrosunu unutmadan 6 Ocak'ta da Yengeç Dolunay'ı artık geçmiş olsun sevgili yengeçler diyerek size merhaba demek istiyorum. Evet iş konularımız çözülmesini istediğimiz noktalarla ilgili büyük bir savaşın içerisindesiniz. Burada kalmak ve gitmek arasında muallakta olduğunuz konular netliğe kavuşması lazım. Zarar göreceksiniz yoksa ani karar değişikliklerinizden. Seyahatlerimiz ve işle alakalı bağlantı içerisindeki iletişim hakimiyeti içerisinde olduğumuz insanlarla aramızda bir soğukluk, terslik olsa da siz hak ettiğiniz masaya doğru ilerleyeceksiniz. Sabır, sizin en büyük temenniniz olmasını istiyorum. Eğer iş ve hala iş konularınızla alakalı askıda devam ettiğini ve sizi yıpratan insanlara hala güveniyorsanız... ...ciddi işinizden enerji olarak çıkartılma söz konusu olacak... Kimseye güvenmeden enerjimizi düzeltmemiz gerektiğini bilin. Kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest alanda iletişim hakimiyeti işleriniz varsa hem hareketli hem tartışmalı ama eninde sonunda istediğiniz anlaşmalar, imzalar masaya yatmış olacak. Hem ekonomik olarak kendi gücünüzde de ayrı bir renk katacaksın. İş beklentiniz, işle alakalı yaşayacağımız evrelerde biraz daha 12 Ocak'tan sonra yani iş konularımız daha hareketli ve yoğun olacak. Sabırlı ve doğru enerjileri görmeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Bu ara tembel ruhunuz olacak hiçbir şey yapmak istemeyebilir kırgın olabilirsiniz hayata karşı kırgınlıklarınız ön safhada olabilir bunları bir yumuşatalım çünkü geçmiş son 5 yıldır yaşadığımız döngü aynı döngü olduğu için siz aynı döngünün içerisinde iyi hani iyileşememek ve depresyon hakimiyetinde evet biraz depresyonda olsa siz ne istediğinizi biliyorsunuz ama şans kapılarınız size açılmamasından kaynaklı gerginlikleriniz var. Bu ay size farklı kapıların açılacağı ve bu konuları doğru görürseniz sağlam işler, sağlam alacağımız primler, geçmişe dönelik iş mahkemelerimiz, haklarımızla alakalı doğru süreci başlatmanızı gösteriyor. Hareket et, hareket et ki bu senin olsun istiyorum. Kendi işiniz ve aile işiyle ilgili bazı karışıklıkları düzeltmek için bu hafta hem aile, hem ortak, hem çevremiz çok güzel bir savaş vereceğiz ve bu savaş güzel başlamışlar söz konusu olacak. Unutulan bazı borçlarımızla alakalı düzeltilmesi gereken ya da elden alıp elden verdiğimiz paralarla ilgili. Gündeminiz biraz yorucu olabilir. O borç sistemimizde düzeltmemiz gerekiyor. Çalışan çiftler arasında özellikle hanımınız ve sizin iş yer değişimi, mekan değişimi ya da binanızın taşınmasından kaynaklı ev arayabilir. Ve bu konuyu da iki hafta içerisinde çözmeniz gerekebilir diyorum. Çocuklarınızın eğitimi ve düzeninde unutmamamız lazım. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili hiçbir korkum yok. Hala mülakat ya da anlaşmalarla ilgili beklentilerinizde cevap alamadığınız için yorgunluklarınız var. Sabırlı olun. Güzel bir kapı ve eğitim konusunda da hedef yurtdışı kapılarımızda güzel fırsatlar var. İlişki konusunda kendisini orada hisseden ve hala umudum ben aştan yana yokum ve para da yok diyenler için gökyüzü size farklı enerjiler yansıtıyor. Bunları görürseniz siz bu enerjiye daha dahil olursunuz. Yani siz de istemeniz gerekiyor, hareket etmeniz gerekiyor. Geçmiş hesaplaşmalar kalbi kırık, kırgınlıklarınızla ilgili yüzleşmeler ve bu konu ağır olacak biraz daha sakin atlatmanızı öneriyorum. Bu ara evlilik teklifi düşünenler, alma hayali kuranlar için Şubat ayı daha doğru bir süreç. Sabırlı olursanız Şubat'ta alyansınız hayırlı olsun diyorum dedim bile. Geçmişte değil de şu anki adını koyamadığınız ilişkilerle ilgili kafa karışıklıklarınız var. Biraz daha flört etmek istiyorsunuz. Bakın medin Acı, acıyan yaraya merhem olacak yeni bir insan olsun isterim sizin için. Sevgili ev hanımları yoğun bir hafta olacak. Geleniniz, gideriniz, misafiriniz hiç bitmeyecek. Diz ve bel ağrılarımız daha yoğun olabilir. ve Ya da aile büyüklerimizin bel ve ayak bölgelerindeki rahatsızlıklardan dolayı bütün yük sizin üzeriniz olacak. Eşimizle zaten uzun süredir çözmeye çalıştığımız konular tekrar masaya yatacak. Ve mutsuzlukları çözmeye yavaş yavaş tekrar aile olmayı öğreneceğiz. Yani güzellikleri göreceğiz. Ama ev ayrılığı ya da düzen ayrılığı yapan yengeçler için çok doğru karar. Geç kalmıştınız. Ve şu an çıktığınız yolculuk sizin daha umutlu ve daha keyifli olacağınızı gösteriyor. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktada sinüzitlerimiz ve baş ağrılarımız ve son zamanlarda üreme organlarımızla ilgili hassasiyet değildi. De, yani renkli dönemlerimizde bazı aksilikler olabilir. Bunları düzelt, doktora giderek düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, spam yiyen kanalıma destek olun. Yoksa kanalım yavaş yavaş kapanacak bilginiz olsun. Evet sevgili ee, aslanlar özellikle 4 Ocak'ta Venüs Artık Kova seyrinde devam ediyor. Jüpiter Koç burcunu de, seyrinde devam etme ediyor, ediyor, hepsi ediyor. E, Merkür Oğlak Burcu'nda geri hareketini devam ediyor. Mars 8'lerdeki geri hareketini ve 6 Ocak'ta Yengeç Dolunay gerçekleşecek, Mars etkili gerçekleşecek. Bu da bizim iş konularımız, evrak kayıpları, yanlış imzalamalarımız ve otorite figürlerle aramızdaki yaşanacak krizleri görmemiz gerektiğini, işimizle alakalı daha hani. E, hakim olmamız lazım ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunları çözersek daha akışkan daha keyifli bir hafta yaşarsınız ama inadım inat derseniz çok zorlanacaksınız ve siz de stres altında olacaksınız daha temkinli daha kurallı hareket etmenizi öneriyorum bulunduğumuz noktadaki değişimlerinizi ilgileyin. biraz daha mücadeleye devam etmeniz lazım tercihler çok e, ve ekonomik olarak da bazı haksızlıklar var bulunduğunuz noktada Biraz daha kendimizi ön sahaya ve eğitimmemiz yarım gördüğümüz noktaları tamamlamamız gerekiyor. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, işinizle alakalı büyütmek istediğiniz fikirler için Şubat ve Mart daha olumlu, daha keyifli olacağını düşünüyorum. Şu an ani karar vererek düzeninizi bozmamanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde de... <gülüyor> Farklı alanlarda işler yapıp ekstra primler, kazançlar yapıyorsanız bu dönem daha hareketli olacak. Bunları görerek ekstra kazançlarımızı yükseltebiliriz. Borcumuz ya da biriken bazı dengeleri Ocak sonuna kadar toparlayacağız. Yani bu hafta bunların başlangıcı olacak ki Ocak sonu daha derin nefes alarak kendimizi şifalandıracağız. Aynı şekilde dinlenme kafamızda da var olacak. Tatil isteyebiliriz. Kendi enerjimize kış enerjisini katabiliriz. Bu da iyi gelecek. Ama iş gereği gideceğimiz seyahatlerde de başarılı, başarılı şekilde, odaklı şekilde geri döneceğiz. Yani anlaşmalar, beklentiler, doğru, devletle alakalı biriken sorunlarınızı da çözmek için harekete geçmeniz lazım. Hep böyle hani hallederim, hallederim diye arkaya bıraktığınız süreçler var. Bunları görmezden gelmemeniz gerekiyor. Şiddetli ekip arkadaşımızla ilgili ya da yanımızdaki arkadaşlarımızla aramızda hani bilinçsiz bir tartışma var. Bunu da düzeltmemiz lazım. Yoksa dedikoduya maruz kalıp iş alanımızda aksiliklerde yaşayabilirsiniz. Kendi işini büyütmek yeni iş imkanları arayanlar için... Sabır en güzel kalemdir. Sabredin, hak edilişinizi en iyi şekilde kazanacak. Ailemize ait de işler, konumlarla ilgili çözülmesi gereken yasal süreçleri de unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. <gülüyor> Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada beyiniz ya da eşinizin iş konularıyla ilgili uyarıları var. O biraz daha farklı yurtdışı beklentiler içerisinde buradan gelecek olumluluk belli belli bir süre sizi ayrı bırakabilir ya da siz devlet memur aramızda bir bağ hani uzaklık mesafesi olabilir bunları düzeltmek için büyük bir mücadele bu ara çocuklarla ilgili bazı karışık evreler yaşayabilir, okul düzeni ya da kariyerleriyle alakalı endişeleriniz olabilir, bağımlılıklarıyla ilgili bunlarla ilgili çaba döneminiz var gözüküyor. Sevgili gençler bu ara eğlence ruhunuz, eğlenmek, okumak, e eğlence enerjiniz o kadar yüksek ki yani derslerinizle alakalı yarımlıklarınız, tamamlamanız gereken hafta derslerinizle ilgili biraz daha dikkatli olursanız sevinirim. Evet aşk en güzel şey bu. Ama sizin kariyeriniz en önemli şey bu hayatta bunu unutmayın diyorum. Duygusal anlamda kendini yalnız mutsuz sizden hisseden sevgili takipçilerim için evet aşk arayışlarınız kendi kaliteniz gibi olması lazım. Yanlış duygusallıkta yol aldığınız için hala kendinize ilişki doğru noktada bulamıyorsunuz. Boşanma. Evlilikle ilgili mutsuz olanlarda radikal anlaşmalı, boşanmalar söz konusu olacak. Ev arayışları, çocuklarla ilgili kararlar, miras paylaşımları biraz hareketli olabilir. Ama unutmayın ki mutlu çiftlerde de eve çocuk fikri ya da evimizin dizaynını yeniden yaratacağımız renklilikler var. Korkmamıza gerek yok diyorum. Evet ayrıldığınız ilişkinizle ilgili merak ediyorsanız onun hayatında başka biri var. Siz de kendinize yol almanız lazım. Ve yeni ilişki isteyenler için daha doğru kalitede insanlar hayatımızda almamız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Sevgili Ev Hanımlar, yorucu, stresli gibi gözükse de evinizde mutlu ve keyifli bir haftadasınız. Sürprizlerle dolu hem maddi hem manevi hem de taşınmak istediğiniz konularımızda gayet güzel bir rahatlık var. Ee, Çocuklarınızda enerjinizde daha keyifli ve anlaşmalar güzel gözüküyor. Eşimizdeki ailede pürüzler bitti. Biraz daha nefes almaya başladık. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız e, böbreklerle ilgili e, ya da baş ağrılarımız daha yoğun olabilir. Tansiyon ve şekerinizi kontrol ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayınız. Kanalımız çok ciddi bir spam yiyor. dikkatli olalım. Kanal her an kapanabilir, bilginiz olsun. Evet, Jüpiter Koç burcunda da devam ettiğini unutmayın ee, ve 4 Ocak'ta Venüs Kova Burcu seyredini gerçekleştirecek. Merkür Oğlak'ta Retrosu ve Mars 8'ler Retrosu'nda düşünürsek gökyüzü baya hareketli ve 6 Ocak'ta Yengeç Dolunay'ı gerçekleşecek ve Mars etkili olacak. Yani duygular karma karışık, odaklanamama, gergin haller, iş istemiyorum havalarınızın fazla olacağı ve duygusallığa böyle dibe gömüleceğimiz bir hafta olacak. Aman dibe gömülmeyin, uyardım işte. Yani bilin başınıza ne geleceğini bilerek hareket etmeniz lazım. Bu ara iş toplantılarımız yoğun geçecek. Görüşmeler sizi biraz strese ve gerginliğe yetebilir. Anlaşmalar doğru ilerleyecek sadece ve sadece iletişim evrak kontrolü doğru toplantılarda zamanda bulunmak ve hazırlıklı olmanız gerekiyor ani gideceğimiz seyahatler yapacağımız anlaşmalar verimli bulunduğumuz iş alanı ile ilgili yer değişimleri ile ilgili beklentilerimizde ufak ufak sesler geliyor bunun mutluluğu var ama devlet bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız ani tayin ya da atama konularımızla ilgili beklentilerimiz askıda gözüküyor acele etmeyin yerinizi kontrol etmeniz lazım kendi işiniz yapıyorsanız aile işi Varsa yavaş yavaş büyümeye giden bir iş kapınızın tadını ve lezzetini çıkartın diyorum. Hatta bu ara sosyal ağlar, dijital alanlarda kendimizi daha ön planda tutacağız. Ve çok da başarılı olacağız. Korkmamıza gerek yok. Ee, yeni iş kurmak, yeni alanlarda kendinizi ispatlamak istiyorsanız, evet doğru ama geçmişle ilgili yaptığınız işlerde hep battınız. Ama şu an bu ekonomide, bu krizde, şu an başka bir alanda yer alarak, bu 2023'ün bitmesini bekleyin. Ona göre karar verin. Ani hata yapmayın. Yurt dışı gitmek ya da yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili başaklar için gökyüzü çok hareketli imzalarınız ve iş başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Sadece sizin cesaret edip artık yol almanız gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle ani değişim beklentileriniz yerinize devam edeceksiniz. Evrak konularımız ve toplantılarımız yoğun olacak. Maaş konusu ocak ortasında belirlenecek. Eşinizin ev Ekstra maaşı yatmış gözüküyor. Hayırlı olsun. Sevgili gençler eğitimle alakalı noktada kendinizi gerçekten ne istiyorsunuz ve bu konuda çok ısrarlısınız ve ailenizi mahcup etmek istemiyorsunuz. Ama son zamanlarda gereksiz bağımlılıklarınız, hareket etmeye başladı, tikleriniz. Bunları düzeltin ve bu enerjiniz ileride takıntı halinde olabilir. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet aşk sevgiliniz elinizi tuttu bırakmayı düşünmüyor. Bilginiz olsun. Uzun süredir ilişkisiz olan sevgili başaklar için cesaret hareketi var. Doğru kalbe doğru başlangıçlarınız gözükse de siz hazır değilsiniz. Belki bir psikolojik destek yok, meditasyon yaparak bu enerjiyi düzeltebiliriz. Geçmiş ilişkilerle ilgili konularımız daha hareketli olacak. Resimleri toplamak, enerjimiz onu takip etmek gibi devam etse de artık bu sayfanın sizinle hiçbir yüzleşmesi yok. Yolunuza bakmanızı öneriyorum. Bu arada da ufak tefek seyahat planlarınız varsa sevgili evlenmemiş beyler, bayanlar, güzel seyahatler yeni tanışmalarınıza yardımcı olacak. Bol, bol seyahatler yapmanızı öneriyorum. Bora ciddi ve uzun soluklu ilişkilerde aile sorunları gündeme gelse de siz birbirinizle mutlusunuz. Aileyi her konuda ikna edeceksiniz. Altın, takı ya da düğün konularıyla ilgili telaştan kaynaklanan gerginliklerimiz var. Adını koyamadığınız ve askıda olan ilişkilerinizle ilgili aynı süreçte devam edecek. Ne o değişecek ne siz değişeceksiniz. Artık doğru döngüyü de görmeye vakti diyorum dedim bile. Evet her şeyden önemlisi ev satmayı düşünen, almayı düşünen sevgili Başak Başak Burçları için güzel bir değişim var. Hayırlı ve uğurlu olsun, krediniz onaylı gözüküyor. Bu 20 gün içerisinde yeni eviniz size mutluluk ve huzur getirecek ve keyif alacaksınız. Sevgili Ev Hanımları son zamanlarda evde parkeler ve parkelerden kaynaklı şişmelerle ilgili şikayetiniz var. Bu kışı böyle geçirdi. bırdır bırakın, seneye bu tarihlere kadar halletmiş olursunuz. Eşinizle de kendi içinizde mutlu ve mutsuz kavganızı, onun sevgisini sorgulamayı bırakırsanız, onu tekrar tanımanızı öneriyorum. Çünkü mutluydunuz son 4 yıldır bazı karışık olaylardan dolayı mutsuz olmaya başladınız. Boşanma ayrılık kararı veren çiftler şu andan itibaren hani e, Haziran ayını bekliyor olabilirsiniz. Yavaş yavaş çocukları hazırlıyor olabilirsiniz. Doğru ve mantıklı hareket ettiğinizde her iki tarafta mutsuz bir döngü de olmayacak. Merak etmeyin diyorum. Evet, eee... E, Özellikle sağlık konusunda dişe tiltaplarımız, burun akıntımız ve nodüllerimizle alakalı hassasiyet olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili teraziler nasılsınız? kanalımız aşağı iniyor spamlıyoruz bilginiz olsun bol yorum bol beğeni diyorum 4 Ocak'ta Venüs kova geçişine hareketlendirecek Merkür -Ollak retrosu devam ediyor ve Mars etkili retvurumuz ve unutmayın ki Şüphet Koç Burcu seyrinde devam ediyor bunu da unutmayın not alın 6 Ocak'ta Güneş ve Dolunay yani yengeçte muhteşem bir Dolunay gerçekleşecek, Mars etkili olacak, sizin hani sinir damarlarınız çatlayacak, alıngan yönünüz tavan yapacak, kimseyi dinlemek istemeyeceksiniz, kimseyi görmek istemeyeceksiniz, böyle ruhunuz böyle devamlı hani kavga ve tartışma içerisinde olacak. Çünkü haksızlıklar ve iş konusundaki yaşadığınız, e, insanların rahat tavırları, bu kadar emek verdiğiniz birçok noktada sizin altınızdaki kişilerin yere geçmesi ve siz yok sayılmaktan o kadar bunaldınız ki nefes alamıyorsunuz. Alternatif beklenti içerisinde olduğunuz işlerde hala cevap gelmedi. Ve şu anki buradan hani ekonomik olarak güçlü olsanız bir an olsun çıkma enerjiniz var ya, Biraz daha sabırlı olun. Yani en azından Ocak 27'ye kadar sabırlı olursanız yeni iş başvurunuz olumlu gözüküyor. Ama şu an böyle bir hata yaparsanız emekleriniz, düzeniniz ziyan olacak. Dikkatli olun diyorum. Devlet ya da devletle bağlantılı işlerde çalışan sevgili teraziler için güzel sözlü anlaşmalar, güzel konuşmalar, güzel toplantılar ayrı bir keyif katacak. Korkmanıza gerek yok. Serbest ya da kendi işiniz ya da ailenize bağlı bağlantılı işlerinizle ilgili yoğun görüşmeler, güzel tempolar, yeni anlaşacağımız insanlar ve yoğun tempo içerisinde olacağımız sözlü toplantılar, gideceğimiz seyahatler, yurt dışı bağlantıları ile ilgili biz daha koşturmalı ama duygusal çöküntümüz ve depresyon halimiz olacağı için ataklı bir gerginliğimiz de olacak. Daha sakin hareket edin çünkü bazı başarılar bu sakinlikle gelecek gözüküyor. Geçmişe yönelik bazı borç sıkıntılarımız çözülmesi gereken konular biraz bizi zorlayabilir. E, hacizlik ya da evrak konularımızla alakalı sıkıntılı uyarılar alabiliriz. Unuttuğunuz konu neyse bunu da çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara yeni iş kurmak isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun ortakta yapacağınız işte başarı var korkmanıza gerek yok kendi markanız kendi çizginizi yaratmak istiyorsanız bunun içinde korkulacak bir şey yok cesaret sizinle hani doğmak da sizinle kutlamak da sizinle olsun çalışan çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir çözemediğiniz hem kendi işinizin hem eşinizin özellikle finans alım satım alanındaysanız ya da ihracat alanındaysanız ani yer değişimleriniz de olsa da memnun olacağınız noktalar değil. Daha böyle aşağı çekilecek bir nokta. Bunun savaşını vereni istiyorum. E, ilişkinizle alakalı ufak tefek tartışmalar olsa da mutluluk enerjiniz var gözüküyor. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili oldukça radikalsiniz. Tebrik ediyorum. İlişkiniz yoksa e, güzel bir enerjiye geçiş yapacaksınız. İlişkiniz varsa güzel noktaların sevincini ve güzel kutlamalarınız var gözüküyor. Uzun süredir duygusal olarak yalnız ...mızlıkta olan ve kendisini bu konuda mutsuz, o, mutsuz olacağını, hayat arkadaşı olmayacağını düşünen sevgili teraziler için... ...bence hiç acele etmeyin, güzel bir yolculuğa başlayacaksınız. Allah size hayırlı ve aydınlık bir kapı verecek. Çünkü geçmişle ilgili yaptığımız iyilikler, fedakarlıklar artık size iyilik olarak dönecek... Bekliyoruz, güzellik olsun sizin için. Aynı şekilde uzun soluklu bir ilişkinizle ilgili hala bir adım yoksa güzel konuşmalarında sevinci var. E ayrıldığınız kişiden haber bekliyorsanız ve hala umudunuz varsa olur, yüzleşiriz ama bir gelecek vaat etmez. Bunu doğru görerek hareket etmenizi de öneriyorum. Bu adını koymadığınız platonik takıntılarınız varsa da artık onlarla yüzleşmek ve kendinizi bu noktada yıpratmanın bir anlamı yok diyorum. Sevgili ev hanımları, çocuklarınız evet iş temposu, evin temposu yemek de oydu buydu. Artık kendinizle alakalı görmeniz gereken kilolarınız, vücudunuza değer vermiyorsunuz. Bakımlarınız geldi, cilt kontrollerimizin zamanı. Bir uyanın, kendinize gelin istiyorum. Eşiniz de bakımlı kadın seviyor. Mümkün olduğu kadar bakım enerjimizi toparlamamız lazım. Mutsuz ol olan ve hala çıkmaz olan sevgili e, evli çiftlerimizle alakalı noktada. Sadece çocuklar için kendinizi ve çocukları ziyan ediyorsunuz. Görme vakti görmedikçe çocuklarımız ve ilişkimiz her zaman kopuk noktada olacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Evde ufak tefek değişimler, özellikle yemek masanız salonla alakalı yenilikler düşüncesi olan takipçilerim için ilk önce ev soruncusu çözmeniz lazım. Daha sonra onları alabilirsiniz. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ee, sağlık olarak özellikle vücutta şişmeler, kilo ve göbek yağlanmaları ve vücut sarkmalarımız oluştu. Bunları düzeltmemiz lazım. Son zamanlarda da cilt bakımımızı yaptırma vakti. Sivilce, leke, bu konuları çözün. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanal ciddi bir spam altında. Bunu düşünerek destek olmayı unutmayın. Ee, sevgili akrepler özellikle 4 Ocak'ta Kova seyrine başlıyor. Ve aynı şekilde Merkür Oğlak Retrosu ve Mars etkili retro devam ediyor. 6 Ocak'ta da e, muhteşem bir yengeç dolunayı Mars karmasıyla yaşayacaksınız. Yani bu türki bütün giden hayatımız tepetaklak olacak. İşimizle alakalı bazı karışıklıklar bizi yıpratacak. Konuşmalarda terslikler, toplantılıkta aksilikler, çözümsüz gittiğini düşündüğünüz birçok nokta ...daha net görerek yolunuzu çizmenize yardımcı olacak. Çünkü bu çözümsüzlükleri, bu sorunu siz hep sonra yaparım... ...ve sonra konuşurum, sonra hallederim diyerek kendi kendi hayatınıza ziyan ettiğiniz gözüküyor. O yüzden bir an önce iş disiplininizi, iş kuralınızı ve nerede olmanız gerektiğini farkına vararak... ...yeni başlangıçlar, yeni döngüler yaratmanız lazım. Yoksa acayip derecede ekonomik olarak iş konusunda sıkıntılarınız var. Devlet ya da kurumsal alanda çalışıyorsanız... Ha, e, iş yerinizle ilgili değişim söz konusu olsa da yerimizde ufak tefek e, primlerimiz, haklarımızla alakalı ödeme de söz konusu olacak. Aynı şekilde üst düzey yöneticilerinde değişimler var. Bu değişimler size de zarar verebilir, daha temkinli olmanızı öneriyorum. Farklı bir noktadan bağlantılı yurt dışı ya da şehir dışı iş beklentilerinizle ilgili yeni başlangıç olanlar için güzel anlaşmalar hayırlı olsun. Uzun yolculuklar, seyahatler, hani araçla alakalı yapacağımız dışarıdaki işlerde ekstra karar saçlarımız söz konusu olacak. Aileye ait ortak da ortaklıktaki işlerimizle ilgili yeni görüşmeler, yeni anlaşacağımız kapılar da para konusunda tartışmalarımız olabilir. Belki sizi kazandırmasa da de işimiz devam etsin diye anlaşmalarımız olacak. Evet bu anlaşmaları yapacaksınız ama unutmayın Ocak 20'den sonra daha büyük anlaşmalarımız var. En azından iş yerinizdeki bu renk hareketliliği devam etsin ve Restoran düşüncesi olan sevgili akrepler için Evet yapın Çünkü en büyük de aile işi kurmak istiyorsunuz Hayırlı olsun Bu arada devletle alakalı e, çocuğunuz ya da siz devletle ilgili başvurularınızla ilgili hala bir umut beklentiniz varsa 2025 bunun için sağlıklıdır bu sene geçici e, görevler alabilirsiniz taşran devam edebilirsiniz ama 2025'te bu haklarınız var gözüküyor endişe etmeyin bu arada e, ufak tefek gelir sağlayan evde e, evde çalışan Türkiye, sevgili takipçilerim için aynı iş dönüşümlerini söz konusu olacak yine evde devam edeceğiniz işleriniz var. Bunu bilerek hareket edin. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada evet her iki tarafında yoğun tempolu yeni başlayan düzen, evraklar, hesaplar, koşturmalar birbirimizi bu hafta ihmal edebiliriz. Ama bu ailemiz için yapmamız gereken yenilikler var. Bunun da farkındasınız. Özellikle çocuklarınızla ilgili yeni okul, yeni değişimi bu okulda ilgili rahatsızlıklarımız da gündeme gelecek. Aşk konusunda kendinizle alakalı kararsız kaldığınız ve yorulduğunuz konuları çözmek için bu hafta doğru bir hafta. Hem de 2023'ün başlangıcı hem de artık siz geçmiş karanlığınızdan arınmanız lazım. Bitmesi, gitmesi gerekenlere veda etmemiz lazım. Çünkü gözyaşı bir kere dökülür, bin kere dökülmez. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada da kendi ve her iki tarafında bazı kararsız konuların çözmesi lazım. Kültürel farklılık gibi gözükmese de kültürel farklılığınız var. Bunu çözerek bununla ilgili altyapınızı oturtabilirsiniz. Şu an yeni başlayan çift olanlar için gelecek vaat eden bir ilişki sımsıkı dökü tutun. Uzun süredir arada karada kalan çiftler içinde arada kalmaktan çok kendi yalnızlığınızı iyileştirmek için bu noktada. Bırakın yalnız kalın doğru insanı bulmak için diyorum. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla alakalı bazı konularda tartışmalar, ev içerisinde özellikle okuyan çocuklarımızla ilgili gerginlikler, onun dışarıda özgür olması sizi yıpratıyor olabilir. Sevgili gençler, aileniz haklı. Lütfen eğitiminiz ve dışarı yaşadığınız hayatı bir, tekrar bir kontrol edin. Anneniz ve babanız bu konuda çok yıpranır. Evet, aşk önemli ama aileniz her şeyden önemli. Unutmayın diyorum. Evet, ev hanımları bu konuda böyle telaşlı. Onları takip edemiyorum. Onları toparlayamıyorum. Ve fikir uyuş tartışmalarımız söz konusu olacak. Annenizi lütfen dinleyin diyorum. Ee, özellikle de eşinizin ailesiyle mal tartışmaları olacak. Ve zaten siz yıllardır bu hakkınız yeniliyordu. Bugünün kavgası olarak eşinizle aranızı bozmayın. Çünkü onlar hiçbir zaman değişmeyecek. Siz de değişmeyeceksiniz, eşiniz de değişmeyecek. Evliliğimizi bozmamıza gerek yok. Boşanma fikri olan ve ayrılık fikri olanlar uzun süredir zaten bu konuşmalar daha iyi Avukatınız ya da yasal haklarınızla ilgili başvurularınız var. Doğru ve mantıklı hareket ettiğinizde düzeniniz, haklarımızla doğru düzen alacağız. Sağlık olarak göz kontrolümüz, kaş ve alerjik kaynaklı saç dökülmemiz, cilt dökülmemiz, egzamalarımız artabilir. Dikkatli olun, hoşçakalın. Sevgili yaylar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanal ciddi bir spamda destek olun. psikolojim de bozuk yorum da yapamıyorum. Lanet olsun diyorum. Yani emeklerim, sizin emekleriniz, yani üzülüyorum böyle olunca. Biri de yazmış çok para kazanıyorsun, sallıyorsun. Arkadaş gökyüzü ne diyorsa onu söylüyorum. Yani herkes sallıyor ama ben en azından kalbimi de katarak yorum yapıyorum. Karar sizin. 4 Ocak'ta Venüs Kova Burcu seyreni gerçekleştirecek. Jüpiter koç seyrini devam ettiriyor hala. Mars ikizler retrosunu unutmuyoruz. Merkür oğlak retrosu da hareket etti. 6 Ocak'ta yengeç dolunayı gerçekleşecek ama ciddi bir Mars ve ciddi kaoslar içerisinde gerçekleşecek. Bu da bizim yolculuklarımızı, iş seyahatlerimizi, iş anlaşmalarımızla alakalı zorlayıcı bir evrenin hareketini gösteriyor. Ve gereksiz çatışmalar birbirimize ait yorucu evreleri görmemiz gerektiğini uyarıyor. Yani işte kimden rahatsızsanız, kiminle çatışıyorsanız bu hafta sakin kalacaksınız. Yöneticinizinize aranızda soğukluk varsa bu soğukluğu sert bir şekilde devam ettirmemeniz gerekiyor. Göze batabilirsiniz. Ve her şeyden önce şunu unutmayın ki, bulunduğumuz noktada güvendiğiniz insanları tek tek kontrol edin. Ayağınızı kaydırmak için fırsat bekliyorlar. Ve bulunduğumuz noktada yükselmek isterken yerimizde sayacağız ve maaş konusunda da hala istediğimizi alamadığımız için ne yapacağımızı şaşıracağımız bir hafta. Yani bu demektir ki sabır değil de sinirlerinizin tavan yapacağı bir nokta Bence bunu 12 Ocak'tan sonra düşünelim. Şu an yerimizi kollayalım. Devlet ve bağlantılı noktalarla ilgili, evraklarımızla ilgili olumsuz bir diyalog olmasa da şu geçişi doğru görerek dengemizi koruyalım. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız dışarıda kızıklanabilir, işinize zarar gelebilir, dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olun. Yurt dışı ile ilgili bağlantılarda, mailler, yazışmalarda terslikler söz konusu olabilir. Bunu bir düzeltmemiz gerekiyor. Biz de görmemiz lazım. Siz ben hallederim, yaparım, Sorun değil, bir telefonla işini hallederim diyerekten de hep böyle kendinizi eğlence ruhunuzu attınız. Biraz daha işe odaklanırsanız muhteşem başarı ve enerji sizin hakimiyetinizde. Korkularınızı bence artık yüzleşmeniz lazım. Siz başarılısınız. Siz kendinizi gösteremiyorsunuz. Kıl, kılık kıyafet değil, ifade, göz teması kurmuyorsun. Göz teması görerek haklarınızı alabiliriz. Çünkü bulunduğunuz noktada sizi herke yani yönetici ve üst düzeyler seviyor. Ekip sevmese de olur. Çünkü siz başarılısınız, bunu unutmayın. Bu ara kendi işinizi ya da iş konularınızla alakalı uzun süredir işsizseniz ve hala ekonomik olarak kendinizi düzeltemiyorsanız 12 Ocak'tan sonra güzel anlaşmalarınız var ya da 13 Ocak'tan sonra güzel değişimler size mutluluk verecek diyorum çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işi eşiniz bırakabilir, kendine iş kurmak isteyebilir. Destekleyiniz lütfen. Siz de ona güvenmediğiniz için devamlı bıktı bıktı ediyorsunuz. Yapmayın. Sen de işini bırak, ortak bir işe devam edin. Eğer devletle bağlantılısanız dışarıdan destek vererek eşinizin motivasyonunu arttırın. Sevgili gençler, hayallerinizi yurt dışında okumaksa şu ana kadar disiplin ve kuralımızı bozmayacağız. Çünkü hedefleriniz yurt dışı kıpınız hayırlı olsun. Özellikle iyi bir sınav lise istiyorsanız ve ailenizi mahcup etmek istemiyorsanız disiplinizi asla vazgeçmeyin diyorum. Evet aşk, heyecan, yenilik olsa da iki hayat arkadaşınızla da bu döngüyü kurmanız sağlıklı. İlişkiler konusunda kendi memnun, memnun olmayan ve ilişkinizden kurtulmak istiyorsanız adım atın. Çünkü karşı tarafın sizinle bir sorumluluğu yok. Siz gittiği yere kadar o sizinle devam edecek. Siz bulabiliyorsunuz. Sadece yalnız kalmamak. Ama sevgilim sevgilin var havasındasınız. Lütfen artık o evreyi bitirmeniz lazım. Uzun soluklu ilişkilerde de sürpriz, ciddiyet konuşmaları, aile tanıştırması, kuzen tanışması hakimiyeti var. Hayırlı olsun. Hiç ilişkisi olmayanlar için... Evet bu ara Venüs Kova seyrinde güzel gezerek, enerjimizi değiştirecek ve çağa adapte olarak sosyal ağlar ya da ortak tanıştıracağımız e, toplantılar, dijital alanlarda size yenilikler katacak. Gözünüzü dört açın efendim. Hiç evlilik yapmayanlar için bu yıl doğru bir enerji, evlilik enerjiniz var. Cesaretlerinin boşanma ve boşanma konusunda kararsız olan çiftlerimiz için de artık siz Çocuklarınız, eşiniz, siz, aileniz artık sizin dıprandığını gözüküyor ve ekonomik olarak güçlü olamadığınız için de adım atamıyorsunuz. Eğitim alalım, kendimizi güçlendirelim. Bir altı ay kendimize şans vererek yolumuzu belirlemeniz lazım diyorum. Sevgili ev hanımları bu ara yemek masam, mutfak, mutfak dolapları, tabak, çanak değişimleri söz konusu olacak. Hadi hayırlı olsun. Eşinize de amansız kavga etmeyi çok seviyorsun. Sen böyle flört etmeyi seviyorsun. Eşim bu hırla gürelerden bıktı. Bir kendine gel. Eşine mutlu bir enerji yansıt diyorum. Evet sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. Göğüs Süt bezlerimiz, göğüsle alakalı ve içteki ağrılarımız kalp hassasiyetimiz olabilir. Dikkat olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız çok ciddi bir spam yo. Yerlerde sürünüyoruz gerçekten. Destek istiyorum. Yoksa kanal kapanacak İlginiz olsun. Sevgili oğlaklar özellikle Venüs kova burcu seyrine gerçekleştirecek. Unutmayın Merkür oğlakta bir retro yani sizde ciddi bir retro alanı içerisindeyiz. Mars 8'ler retrosunda düşünürsek ve yengeçte gerçekleşecek bir dolunay dolursak başarılarımız şiddetlenecek. Ciddi anlamda migren, migrant evrelerimiz, ataklarımız, işle ilgili stresi olduğumuz her şey böyle bizi bir kasacak yani varoluşu, hani deriz ya başımıza gelmeyen her şey bu hafta bize gelebilir diyeceğimiz bir hafta söz konusu olacak. O yüzden işimizle alakalı toplantıları, ekip arkadaşımızla aramızdaki gerginlikleri, işle alakalı çözümsüz sonra halledelim dediğimiz konuları daha dikkatli yapmamız gerekiyor. Çünkü her şey üst üste birikecek ve bu üst üste biriken her şey sizin kafanızı ağrıtacak. Bildireceksiniz. İşi bırakıyorum, istifa ediyorum, görüşmek istemiyorum. Beni kimse anlamıyor evresinde olacaksınız. Sabırla ve nasikçe her şeyi halledeceğinize güveniyorum. Yeni masa değişiminiz gerçekleşecek. Çok yoğun toplantılarımızın arkasında enerjiniz yüksek olacak. Para olarak yaşadığımız krizleri bu hafta daha net bir şekilde göreceğiz. Haklarımızla alakalı verilmesi gereken, haklarımızla ilgili aydınlığa kavuşacağımız noktalarımız da çözülecek. Sadece şu bitti dolunayın ayın enerjisi sizi kasacak. Hatta istifalar havada, konuşmalar, tartışıklar söz konusu olacak. Sakin, öğrendiniz. Neymiş? Sakin olacağız. Ee, yeni işe başlayan için başarı odaklanmamız var. Kendi işimizi yapıyorsak ve iş konumlarımızla alakalı uzun süredir belirsiz giden noktaları çözmeye başlayacağız. Ve yerimiz yavaş yavaş enerjisine kavuşacak. Devlet bağlantılı kurumsal alanda çalışıyorsanız da gerginliklerin içerisinde bir e, güzel bir enerjiyle kendinizi ispatlayacaksınız. Masa değişiminiz var. Yoğun toplantılar, yurt dışı evraklarınızda olumsuz bir nokta yok. Sadece sizin yengeç dolunayı sizi beyin olarak yoracak. Bunu bilmenizi istiyorum. İlişkiler konusunda da çok alıngan olacaksınız. Sevgiliniz bir şey söylesek küsüreceksiniz. Eşiniz bir şey dese darılacaksınız. Kardeşiniz bir şey dese sorun arayacaksınız. O yüzden temkin, sakin, yoga yapın, meditasyon yapın, meditasyon yapın. Enerjiniz mutlaka düşü yukarı çıkartın diyorum. Evli çiftler arasında özellikle eşinizin değişmesi konuları sert ifadeler. Yine yerimi kazanamadım diyen ifadeleri sizi üzmesin. O da sabırlı olacak. Yeri hakları alacaktır. Sizin de zaten ekibinizle alakalı rahatsız olduğunuz noktanın basa değişimi hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarınızla ilgili bazı anlaşmazlık noktaları artık görerek onlarla göz teması kurarsanız sevinirim. Sevgili gençler, acayip beyniniz kalabiliyorsunuz. E, Zihinliniz acayip açık yani tuttuğunuzu kopartacak bir enerjidesiniz şu ara aşk enerjinizden dolayı her şeyi askıya aldınız askıya aldıklarını geri al ilişkine sağlam sarıl diyorum Evet ilişki konusunda kendini bahtsız bedeli derler ya öyle hissedenler için bu ara aşkın enerjisi yavaş yavaş ayaklarınıza doğru gelecek Güven probleminizi düzeltin, ilişkiye adımlarınızı kabul edin. Çay için, kahve için, sosyal ağlar, sosyal enerjilerden çalışacağımız insanlara fırsat vermenizi öneriyorum. Uzun süredir ilişkinizle ilgili, uzun soluklu ilişkinizle ilgili kürüz yaşıyorsanız kısa ayrılıklar söz konusu olacak. Sonra yine barışacaksınız. Yani her iki tarafında birbirine anlamsız kapresi olacak. Ayrılmış ve uzun süredir beklediğiniz kişinin... Evlilik haberini alabilir, nişanlılık haber alıp depresyona girebilirsiniz, bilginiz olsun. Bu ara yakın çevreniz sizi birileriyle tanıştıracak. Lütfen ihmal etmeyin, o sizin kalıcı hayat arkadaşınız gözüküyor. Siz sadece sabretmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Bu arada da eğitim konusu, dil eğitimi, kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarda hareket bereket zamanı yapın istiyorum. Sevgili ev hanımları, eşinizin biraz ekonomik olarak aşağı düşeceği bir hafta, biraz stresli ve gergin olabilir. Evde bir huzursuzluk dönebilir. Panik yapmayın, aldatılmıyorsunuz iş kaygılarıyla alakalı noktada ve çocuklara da ve size de agresif davranabilir. Vaktim varsa ananamı gideceğim, bacanamı bir yere git, bir enerji dağıtımı yap diyorum. Boşanma fikri olanlar, zaten ev ayrımı, hane ayrımı yaptınız. Çocuklarla ilgili de çocuklar babayı tercih edebilir. Karar sizin hakimiyetinizde. Bu arada hızlı evlenmeyi düşünenler Ocak sonuna kadar evlenmiş gözüküyorsunuz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta kristallerimiz, baş dönmelerimizi ihmal etmeyin efendim. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal spam yu aşağı doğru düşüyoruz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Evet Venüs Kova seyrine başlayacak 4 Ocak itibariyle geçişini. Yani sevgili kovalar, güzellikler, yenilikler, yeni fırsatlar size en iyisini sunacağını uyarıyorum. Şüpital Koç burcu seyrine devam ediyor. Unutmamanız gerekiyor. Oğlak Merkür retrosu, Mars İkizler retrosunda ve 6 Ocak'ta 23.07'de Yengeç dolunayı gerçekleşecek. İş konularımız, yeni anlaşacağımız kapılarla ilgili Fırsatları güzel değerlendirmemiz lazım. Rahatsız olduğunuz iş kapınız, memnuniyetsiz olduğunuz noktalarla ilgili görmeyi gösteriyor. O yüzden iş vedası, iş ayrımı, karar verme noktanıza doğru doğru adımlar atacaksınız. Bulunduğunuz noktada da masanızla ilgili belirtmek istediğiniz, yöneticilerle ilgili görüşmek istediğiniz noktaları ilgili de randevular alacaksınız. Eğer ki büyük bir kurum beklenti içerisinde Olmayacak, olmayacak diye beklerken sürpriz değişimlerinizle ilgili de haber alışlarınız olacak. Devletle ilgili yer değişimi, atama değişimi ya da bununla ilgili beklentilerinizin biraz daha yavaş yavaş sakin bir şekilde hallettiğinizde bu başarılarınız da söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönem biraz daha kazancınızla alakalı korku, endişe evresi söz konusu olsa da sürpriz anlaşmalar, yenilikler işimize renk katacak. İş bekliyorsanız ve hala umutsuzsanız gökyüzü bu konuda sizi farklı iletişim içerisinde kuracağınız insanlarla iş fırsatları, iş kapıları yansıtacak unutmayın. Ailemize ait çözülmesi gereken miras, mal konularımızın ve ödenmesi gereken e, unuttuğumuz harç, vergi, vergi dairesi, emlak borcunuzla ilgili sıkıntılarımız da gündemimizde. Ara, araba krediniz, ev kredinizle ilgili sorunlar gündemimizi rahatsız edebilir. Aynı şekilde ailemize ait bir yeri satmakla ilgili de anlaşmazlıklar yaşayabilir ve babamıza ait kökler arasında da tartışmalar çıkabilir. Bilginiz olsun dedim diyorum. Evet uzun süredir... Ee, yöneticilerle aranızda kriz varsa yumuşatın çünkü onların değişim evresi sizin de masa değişiminize yardımcı olacak. Bunu da görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Uzun süredir biri sizden borç istiyorsa vermemeniz gerektiğini bilip o parayı geri alamayacaksınız. Çalışan çiftler arasında özellikle hanımınızın işiyle ilgili güzel yenilikler söz konusu olacak. Siz bu, biraz bu konuda kendinizi geride hissedebilirsiniz ama sizin için de değişecek masanız var gözüküyor sabırlı olun diyorum. Evet sevgili gençler eğitim konusunda acayip relax tavırlar, ben biliyorum havaları, benim özel hayatım daha önemli dediğiniz için biraz daha özel hayatımızı geride tutarak eğitimimize ve odaklanmamız gereken sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor rica ediyorum. İlişki konusunda acı ve kalbi yıpranan ve uzun süredir ilişkisi olmayan ve hala bu konuda da geçmişi bekleti, geçmişle ilgili beklenti ağlar kurup dua ediyorsanız kendi dünyanızda, Bırakın onu, siz kendi yolculuğunuza, size gelecek yolculuk daha güzel bir elin sahibine nasip olacaksınız, korkmanıza gerek yok. Eşinizle aranızda yaşadığınız krizler, çözemediğimiz konular yoğun bir şekilde tartışmaya doğru gidiyor. Özellikle de çalışan e, hanımların karı koca hayatlarında terslikler ve güvensizlikler var, bunları çözmemiz gerekiyor yoksa ilişki aşağı doğru ilerliyor. Sevgili ev hanımları kendinizle ilgili çözemediğiniz ve eşinizin kendi içindeki içsel dünyasında ne düşünüyor, ne yapıyor, eve geliyor, devamlı oturuyor ve benimle hiçbir şey paylaşmıyor diyorsanız Konuşma dönemi, size anlatma dönemi, sabır ve sakinlikle dinlemeniz lazım. Bunu bilmeniz gerektiğini uyarıyorum. Eğer tartışmalar olursa aramızda soğukluk var. Uzun soğuklu ilişkiniz varsa evlilik planı içerisinde gitmenizde herhangi bir sakınca yok. Sadece yaz mevsiminin bir an önce bir an önce gelip evinize geçme hayali var. Hayırlı olsun. Bu arada evinizde bekar bir insan varsa hayırlı bir kısmeti var. Aile onayınızla güzel bir mutluluğa yol açacak. Evet sevgili ev hanımları, evde olan hanımlarımız kendimizi geliştirmek için kurslara başladık. Aktif hayatımızı renklendirmeye ve eşimize destek olmaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun, güzel yol, yol almaya başladınız ve çocuk sinir evrilerinizde yumuşatılmalar var. Eğer hala bu konunuz eksikse enerjinize iyi gelecek. Hemen kus başvurularınızı onaylıyorum. Evde de yemek masası, sandalye değişimi kararı içerisindesiniz. Hayırlı olsun ve çocuklar konusunda da hala çözemediğiniz... Ee, özellikle kızınız ve oğlunuzla aranızda bir iletişim problemi var. Bunu da çözmeniz lazım diyorum. Boşanma fikri olanlarda radikal kararlar devam ediyor. Sert konuşmalar var. Sakin hareket etmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız nefes borumuz, nodüllerimiz ve uyku haplarımız, sıkıntımız olabilir. İhmal etmeyin. Hoşçakalın. Sevgili balıklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve kanalımız aşağı doğru gidiyor. Sıpamıyoruz. Haberiniz var mı sevgili takipçilerim? Bol yorum, bol beğeni, paylaşım. Arkadaşlarınızla destek isteyin, rica ediyorum. Evet sevgili balıklar bu hafta çok yoğun ve tempolu bir haftanın söz konusu olacak. Gökyüzü her konuda sizi destekleyecek ama duygusal gerilimler, tartışmalar yoğun olacak. Bu iş evremizdeki yaşadığımız sorunları çözmek için adımlarımız güzel atacağız ama duygusal yaklaştığımızda onlarla da aramızda çatışmalarımız olacak. Sakin, mantıklı ve güzel ilerlediğimizde iş o ekip arkadaşımız, yöneticimiz, aksilikler yavaş yavaş toparlanacak. Yani pazartesi, salı, çarşamba sizin için feryat bir an, perşembe, cuma, cumartesi rahat bir düzen. Ona göre hareket sergileyin diyorum kurumsal bir alanda çok yoğun toplantılar söz konusu olacak. Devamlı hareket halinde olacağız. Gideceğimiz seyahatler, yolculuklar, iş gereği gideceğimiz yollarda anlaşmalarımız olumlu gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Devlet devletle bağlantılığını okuyorsanız bulunduğumuz noktanın sitesi sistemi gerginliği hat safhada aynı şekilde herkes gerginlik içerisinde ama yeni yılın temposuyla birlikte işlerin de yeni hareketlenmesi sizi yorabilir. izin kafanız olabilir. halletmeniz gereken işler var. hiç tanesini almayın. kendi işinizi yapıyorsanız serbest bir alandaysanız Beklenti içerisinde olduğunuz projelerle ilgili başlangıçların adımını yapacaksınız. Büyütmek istediğiniz, planlamak istediğiniz noktalarda gayet verimlilik var gözüküyor. İş beklentiniz ve hala çözemediğiniz noktalarla ilgili de özellikle iş kapınızı destekleyecek insanlar, güvendiğiniz geçmiş iş arkadaşınız, aile büyüğünüzden alacağınız destekle iş fırsatlarımız var gözüküyor. Ama unutmayın iş mahkememiz geçmişe dönük haklarımızla ilgili 6 yıldır mücadele ettiğimizin son durak evresine geldiniz, haklarınızı alacak. Aynı şekilde e, hani mülakatta olduğunuz ve hala sonuçlar olumsuz devam ediyorsa yeni mülakatlarla birlikte iş kapınızda hayırlı olacak, korkmanıza gerek yok. Sadece inancınız yıprandı, uzun süredir ev enerjisindesiniz ve ailenizden destek almaktan ve kenardaki paranızın bitmesinden kaynaklanan gerginliklerimiz var. Artık bunlara neresi olursa evet diyeceğiz, evet eğitimlisiniz, hak veriyorum ama bazen başlamak Yeni fırsatları da yaratır diyorum. Sevgili Ev Hanım, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma gibi bir olumsuzluğu var. Dikkat etmesi lazım. Sizin de yöneticinizle aranızda tartışmalar son iki aydır devam ediyor. Düzeltmediğiniz ta takdirde size elinize zarf verebilirler. O yüzden alternatif işler bakmanız gerektiğini de uyarıyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda kendinizle alakalı bil bilge tavrınızı, düzenli ve disiplinli olmanız hoşuma gitti ama ani reaksiyonlar hem annenize hem babanızı hem ilişkilerinize yansıtıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz lazım. Duygusal olarak Ciddi bir depresyon haftanıza gireceksiniz. Özellikle geçmiş bıraktığınız ilişkiniz, boşandığınız eşinize tekrar özlemlerinizi artabilir. Aile düzeninizi özleyebilirsiniz. Böyle bir geçmiş özleminiz var gözüküyor. Yeni ilişkiye başlayanlar bu el güzel tuttuğu ve güzel yolculuğa doğru ilerleyecek. Birbirinize 5 hafta şans verin bu ilişki kendini ispatlayacak. Uzun süredir devam eden bir ilişkinizle ilgili de sürpriz gelişmeler mutlu ifade edecek enerjilerimiz var ve ilişki doğru noktada ilerliyor. Sahip çık sevdiğine o da sana sahip çıkacak en sevdiğiyle yani seninle merak etme diyorum. Yeni bir anlaşmak içerisinde olduğunuz bir ev tutmak, ev almak kararı içerisindeyseniz Hayırlı olsun, eviniz doğurlu, bereketli. Yalnız araç değiştirmek, araç satmayı düşünen sevgili çiftlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, bir de uzun süredir ayrıl barış sevgilinizle artık temelli barışıyorsunuz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları son zamanlarda kendinizle ilgili değil, eşinizin İş ve parasal evresindeki söyle, duyduğunuz şeyler, onun yorgun olması, mutsuz olması kalbinden endişelisiniz. Evet kalp kontrolü yapılması lazım yoksa sıkıntıya düşebiliriz. Aynı şekilde de hanemizde çok kalabalığız ve bina ve alanımızda çok rahatsızız. Yeni bir ev beklenti içerisindesiniz ama ekonomik olarak bunu toparlayamadığınız için çaresizlik evresindesiniz. Kenarda birikmiş ufak tefek paralar var. Bununla ev kredisi oluşumuna başlangıç yapabilir, daha huzurlu bir hayata geçebilirsiniz. Boşanma fikri olanlarda gerçekten radikal karar var. Yol ayrımı içerisindesiniz. İmzalar atıldı, şartlar atıldı. Sadece ev aradığınız gözüküyor. Hayırlı olsun. Çocuklarınızla ilgili de doğru anlaşmayla yol alacaksınız. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara evde değişmesini istediğiniz en önemli şey, özellikle e, kor, e, kor, hani, ba, e, salon ya da hol girişinizdeki oraya gömme dolap yapma niyetiniz var. Kalabalıkları buraya toparlamak istiyorsunuz. Bir de çatı ya da akıntı gibi bir şeyiniz var. Bunu çözmeniz lazım, bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle vücut şişmeniz, e, vücutta hormonal dengelerde bazı karışıklıklar olabilir. Duy çok fazla yeme e, hormonunuz adapt etmeye başlamış olabilir. Bunları düzeltirseniz sevinirim. Hoşçakalın.